Arkadaşlar merhaba, İddia tahmin ve kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 5 tane maç hazırladım arkadaşlar. Maçlara geçmeden önce dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 6 tane maçın geneline bakalım. Paderborn Haydun maçı e, iptal oldu arkadaşlar, ertelendi diyelim. Horsense maçına 2.5 üst dedik. Yalnız bunun yanı sıra biz ilk yarı iki alabilirsiniz dedik 2'den iki deneyebilirsiniz dedik arkadaşlar Tabii ki videolarımızı dikkatli izleyen böyle videoları atlamadan zıplatmadan izleyen arkadaşlar kazanmıştır mutlaka kazananlar kazanan kardeşlerimizi tebrik ediyoruz Bu arada Evet arkadaşlar Horsens maçı 2.5 üst olmadı yalnız 2'den 2 ilk yarı 2 tercihimiz başarılı bir şekilde geldi. Yine aynı şekilde Şarlıoy-Zultavaregen maçına karşılıklı gol var. Beşiktaş yaptığımız analizlerde arkadaşlar 2.5 üst ve karşılıklı gol var gösteriyordu. 2.5 üstte gitmedik. Mas sonu bile gittik. Maç sonu 1-1.40 oran biliyorsunuz dakika 27 falan Beşiktaş eksik kalmasına rağmen maçı kazanmasını bildi. Yine Deportivo Toluca Mazatlan maçına 2.5 üst ve karşılıklı gol var dedik. Yine başarılı bir şekilde geldi. 1.50 orandan ve Gent Övpen maçı arkadaşlar 2.5 üst ve karşılıklı gol varımız başarılı bir şekilde geldi. Bugünkü maçlarımız arkadaşlar tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekil değerlendirebilirsiniz. Yani büyük maçları oynamaktansa bu maçları almayı tercih ederim ben. <gülüyor> Pardon. Evet bugünkü maçlarımız arkadaşlar hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Yeni Malatya Trabzonspor saat 19'da başlayacak Türkiye Süper Liginden 3.13.75 1.75 Evet analizimiz yapılıyor şu anda arkadaşlar maç karşılıklı gol var ve altı gösteriyor. Bakın karşılıklı gol var ve altı gösteriyor. Tabii ki oranlar daha değişecek. Bizim burada ideal tercihimiz ne olabilir? Karşılıklı gol var. Ya yani Bizim tercihimiz karşılıklı gol var. Skor oynamak isteyenler 1-1 veya 2-1 dönerse Trabzon tarafına döner diye düşünüyorum. En fazla. 2-1 oranı ne kadar arkadaşlar? Şöyle kontrol ediyorum. 7 oran. Yani Trabzonspor alırsa 2-1 alır. Malatya'nın da gol atacağını düşünerekten karşılıklı golvara yöneldik biz. Bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. Ya maç üste gider mi? Gidebilir. Kırmızı kartlar, penaltılar falan olmazsa gidebilir yani. Ama bizim ilk tercihimiz karşılıklı gol var olsun bu maçta. Hemen ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Hırvatistan'ın. Ligi'nden slaven Goris maçı 2.30-2.85-2.25. 2.30-2.85-2.25. Tabi ben bu maçların daha önce analizini yaptım. Kontrollerini sağladım. Bu şekilde şu anda sunuyorum sizlere. Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Yani karşılıklı gol var oranı 1.45. Üst oranı 1.50 risk almak istemeyenler direkt üste gidebilir arkadaşlar bu maçta aralarındaki maçlara bakmadan. Yani ara, ara, aralarındaki maçlara e, bas tutmayın arkadaşlar. Son zamanlarda özellikle Gorisa'nın e, çok gol atıp çok gol yediği bir dönem yani maç üste gider diye düşünüyorum. Ama ben karşılıklı gol var almak istiyorum derseniz karşılıklı gol varını değerlendirebilirsiniz. 1.45 oranda. Üçüncü maçımız Hollanda birinci liginden arkadaşlar. Jong-Utre Dordet maçı. Jong-Utre Dordet maçı arkadaşlar. Oranlarına bakalım. 1.45 Pardon. 1.45 3.75 3.90 1.40 3.75 3.90 Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, maçlarda çok şike dönüyor. Maçlarda acayip şike dönüyor. Dün mesela Erzurumspor maçının özetini izlemenizi tavsiye ediyorum. Erzurumspor 1-0 öndeyken bir tane futbolcuları var. Kasıtlı olarak sarı kart yiyor. Ve onun ardından kırmızı kartı bilerek kendine yediriyor. Maç bir birde kalıyor. Ve bu zaten e, Twitter yıkıldı. Bununla ilgili. Yani maçlarda çok şey dönüyor arkadaşlar. Kestiremiyoruz. Yani biz analiz yaparız. Tahminlerimizi sunarız. Ama e, maçın gidişatı farklı bir şekil alır. Evet. Evet. Maçımız yine üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Maç den bir bitebilir. Bu maçla ilgili tercihimiz 2.5 üst. Yalnız 2.5 üst oranı biraz düşük. 1.25 gibi komik bir e, oranı var. Bu maçla ilgili arkadaşlar risk almak isteyenler ilk yarı 1.5 üstünü alabilir bu maçın. Yani riskli biraz ama değer 1.80 orandan değerlendirir veya bir ve iki buçuk üstünü alabilirsiniz veya üç buçuk üstünü alabilirsiniz yani bunlar hep alternatiftir bir yani bana yeter diyorsanız bir 25'i değerlendirebilirsiniz ama bir 25 e, benim işimi görmez çok düşük bir oran diyorsanız bir ve iki buçuk üstünü alırsınız bir ve iki buçuk üstüne bakayım ben arkadaşlar bir kontrol edeyim. 1 ve 2.5 üst oranı 1.70. Yani değerlendirilir. Veya birden bir 1.85 değerlendirilir. İlk yarı 1.5 üstü değerlendirilir bu maçın. Bunlar hep alternatiftir. Şurada görüyorsunuz. Ee, maç üste gidecek. Evet. Bir sonraki maçımız Danimarka Asperdigi'nden Randers Midland maçı. <gülüyor> Saat 21'de başlayacak 330 310 65 330 310 Evet yine karşılıklı gol var. Ve üst beklediğimiz bir maç. Renders biliyorsunuz ee, aldı haftadır kaybetmiyor. Ve güzel sonuçlar alıyor. 1.55 orandan karşılıklı gol var. Değerlendirilebilir. Tabi ben karşılıklı gol varı beklemiyorum. Üste direkt üste yöneleceğim diyorsanız 1.55 yine 1.55 oranda bu maçın üstünü değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız arkadaşlar Almanya Bundesliga 2'den Düsseldorf Holstein Kiel maçı 2-0 5 285 255 2.05, 2.85, 2.55 Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Bu maçın e, dileyen karşılıklı gol varını alır. Dileyen üstünü alır. Bu maç biraz evet karşılıklı gol var. Oranı 1.50 arkadaşlar. Bizim tercihimiz 1.50 Karşılıklı gol vardan yana olsun. Ama 1.62 orandan üst almak isteyenler üstü kullanabilir. Bu maçın da gideceğini inanıyorum yani. Ama belli olmaz bir kırmızı olur, bir kaçan penaltılar olur, direkler olur, şanssızlık olur. Yani olur da olur. Biz bu maçın karşılıklı gol varını değerlendirdik. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Kupon şansımız, maç şansımız bol olsun. Hepimize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.